ile başlayalım. Akdeniz Ateşi ile başlayalım. Evet. malzemelerimiz ve malzemelerini hocam. Nasıl yapmamız gerekiyor? Kurutulmuş kiraz sapı. Ekrana da gelecek şimdi. 25-30 tane bu Akdeniz Ateşi... E, ...Familial Mediterranean Fever, FMF... E, ...dedikleri ailesel Akdeniz Ateşi... ...25-30 tane atıyorsunuz. Evet... Üç aşamalı bir kür. Ee... Evet. Sonra? Bir tatlı kaşığı da ısırgan otunu atıyoruz hocam. Evet. İkisini aynı anda 8 dakika kaynamış olan klorosuz suyun içine atıyoruz. Bir karıştırın onu. Evet. Yaklaşık 7-8 dakika bunu kısık ateşte kaynatıyorsunuz. Daha sonra hocam bir tatlı kaşığı da ebegümecinden atıyoruz. Bu da 6 dakika kaynamış suyun içerisinde kaynıyor ve sıcakken süzüyorsunuz bunu. Evet bunlar kaynamaya devam etsin biz e, programımıza devam ederken. Evet sonrasında burada da... bir de ne geliyor? Hmm. Karabaş atacağım. Evet. Bundan da 5 tane atıyoruz kaynamış suyun içerisine. Eğer küçükse başakları 6-7 e, tane atabilirsiniz. Bu boyda karabaştan 5 tane <Gülüyor> atmanız yeterli. Ne kadar kullanılacak bu yani kaç gün Süresi. Bu bizim verdiğimiz kür yani bir aylıktır normalde ama hocamızın önerisi üç ay. Üç ay evet. düzenli bir şekilde kullanılması gerekiyor. Çok ama çok faydasını görüyorlar. Şüphesiz hocam.